Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Rainbow Friends oluyorum ya. ve yanımızda Mete var onu Can'ın kanalından tanıyabilirsiniz. Can'ın kanalının linkini koyacağım videonun başlığına. Evet Can'ın kanalını izleyen çok insan varsa ki. Evet Can'ın Can kanalı daha önceden, önceden açalım. Beraber... Bir dakika bir dakika. Ha tamam. Queen ben Elif el yazıyor. Başka Mete şey Queen Elif yazıyormuş. Mete Queen Kuba şey adı Queen Elifmiş de Queen Elizabeth sanmıştım, korkmuştum. <gülüyor> Mete Gel hadi. Turn turn turn turn. Tamam. Son kişi gel. Ah. <gülüyor> tamam. Tamam. Evet, şu anda tamam. başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Evet. <gülüyor> arkadaşlar şu anda giriyor red, red, red, red, red, red, red, red, red, red, Arkadaşlar red, red, red, red, red, okulumuz var o yüzden ve okulumuz olduğu için de ödevimiz var. O yüzden say bu kıs 6'ya kalın. Koytuk fakat. Doğru. Yani doğru dedi. Yalan <gülüyor> değil. <gülüyor> Töööö ööööö. Yalnız, ya yalnız, yalnız, yalnız Mette benim ödev bitti. Benim ödev sonra bitti. Oyunu bitiremezsek. Bir sonraki videoya bırakacağız. Yalnız Mete. Yalnız Mete. Bu videonun part ikisi gelecek. Mete. O bitti. ismi de Rainbow Friends oynuyorum arkadaşım Mete'yle. Yalnız yap. Mete. Tamam, tamam. Yalnız Mete bir şey diyeceğim. Şey. Bu arada arkadaşlar. Şey ben Mete 6.30'da benim tekvandlom var. Tekvandloya gideceğim. Ödevim de bitti. O zaman mı? Bitiyor. <gülüyor> şey Tekvandan 8'de bitiyor. Yarım saatte işte gelmekle uğraşıyoruz. Şey yarım işte 8 buçukta geliyoruz. Tamamdır. Boşan. Boşan. Bol sana lan sen noobtum o yüzden. Değil mi Mete? Bize yaptırıyor her şeyi. Dal dal dal dal dal dal. Mete yalnız biz ayrıldık. Ayınca bu sefer korkak oynamıyoruz. Tamam. Korkak oynamıyoruz Ayınca. Ama Tamamdır. arada bir kutuya giriyoruz. Rusya'da kutuda yürüyoruz. Bir de şey grinin olduğu türler korkaklık yapmak yasak. Hmm. Hmm. Ayınca var. Orada, şey, ha. sen besini de... buldum, sonra da patlam ben sana söylerim. Tamam. Orada adamlar yamyam yam gibi, üstlük kutuları alıp koymuşlar. Hı. Ablıyım, yuuum. Hı, ne kadar seni yapayım? Anne, videodayız anne. Anne. Anne. Mete, Blue mu çıktı karşına? Tamam yani şu an Bu yu gel. Eee kutudan çıktım gelip. Değil mi? Oylar Ne? Mete sakin. Evet, ama, ama merak et. 2 saniye falandı benim oldu. He. Ya yani niye habire bu oldu Senin bu odayla bir sorun mu var Blue? Blue ya kızıyor arkadaşlar Mete Tiyatroda mı şu anda Bulu Oruncu mağarasına geldim Buradan çıkayım Kutuda dolaşacağız şöyle He artık kutuda dolaşacağız <gülüyor> O biri bulunmuş Abi biri bulunmuş Evet, Allah'tan bir bitiriz kardeşim. Aynen. Bu arada her yer aşırı karı. Anladın? Burada bir şey söyleyeceğim. Herkes yan, yan burada. Burada herkes yan. Yan. Yan. Abi bir tane blok kaldı. Işık da yok. arada. Minyak, minyak, kreş, Aaydı. He. Ben bir falan ilgili bir yer buldum sanırım. He. Yani bir tane kaldı he. Nerede ya bu? Aa biri daha bulundu. Hani proydun kardeşim? Pro yazmış ama nuf ismine Pro koymuş ama. Evet. Herkes böyle yapıyor zaten. İsmine Pro yazıyor ama not çıkıyor. Onda bir şey söyleyeyim Ha? Benim benim ismim de m 92 p ee, Şey benimki de zaten Pro mix Bak ya kızım önünde direkt kucuğu vardı Allah'tan kutuda yürüyorum. Aaaa <gülüyor> Mete! Aaa naber naber naber kutun naber kutunu Kutumu kutun mu? merak ediyorum. Mete gel. Öf <gülüyor> sen da daha lise. <gülüyor> Kıraklık yapmanım. Aha tamam. <gülüyor> Mete delirdi arkadaşlar. Abi ben yeni kutu aldım. Ben yeni kutu aldım abi. Grin gözüküyor. Eline yerine bak. Ha. Orada aynı zamanda hafifte ha. kutlama tüsü da gözüküyor. Oha ne kar çok güzelmiş. Meta yeni kutu aldım baksana. Meta bak yeni kutu aldım. Gördün mü? Ben, çok kötü benim kadar iyi. Dırrak ya. yapmalı. Aa biliyorum. Ne haberi biliyorum. Bulu, bulu, bula abi bula abi bula. Elim çıkıyor uyunun elinde yumurta var zannettim. <gülüyor> <gülüyor> yumurta hiç Yumurtayı sevmiyorum çünkü yiyemiyorum zaten. Yemem. Ben yiyorum ha. Ben çok yiyorum. Mete mideni bulandıracağım senin oğlum. Ben çok yiyorum yumurtayı biliyor musun? Ekmekle bile yiyorum. <gülüyor> Dırraklık yeah. <tihlare> yapmalıyım. Yani başkalar ben başkalarına Ben çünkü ben zaten onu <tihlare> koymamamadım. <tihlare> <tihls> Burada bir şey soracağım. <tihlare> Aydıncan. Biri varken ona çok Açlı bak, green kolunu yukarıya kaldırdığı an, dar alan, dar bir korpidorda sana doğru yürüyorsa, hemen green'in kolunun altından geçiyorsun, tamam mı? Tamamdır. Benim önümde böyle keyifli, keyifli, ağır çekimde böyle... Elini de böyle ağzınlarken havaya doğru Yavaş yavaş ağzına sokar Abi. Ya hayır Ya uyuyur Mete ya Eğlence olsun diye buradan çıkıp geri bütçeye gir Allah ee. ee. A sen benim olduğum yerdeymiş Hemen. Aa bulur yanımda <gülüyor> bulur yanımda <gülüyor> bulur yanımda Mete nasıl ölürsün ya? Bu arada ben seni izliyorum. Beni mi izliyorsun? Hep bil ki ka. Benim, Benim elim var mı? Yok. Elim yok. Haydi 20 ne en azından yeniden doğar. Neyse, lobiye dönüyorum, gelin sur, reddik yap. Hatta şöyle yapalım, sen de ön hemen yeniden oyuna başlayalım. Tamam. tamam mı? Çok uzun Aa, video, Aa, şey ama bu şey, bu sefer şey, daha pro, odan reset çektim. O, odan bu sefer daha pro olarak şey yapalım, çünkü şu video çok uzun tamam. olmasın. İyi oynuyoruz. Tamamdır, Mete lobiye geri dönüyorum. Mete biraz daha şey pro oynayalım video çok uzun olmasın. Aa Mete buradasın gördüm seni. Bak ben burada çırgınca. Tırt tırt tırt tırt tırt tırt tırt. Ne güzel. Ne güzel. Oğlum bu kar yavaş bir kutu efekti mi olur lan? Ya yapıyorum ya. Anne bunu şarebe takmamız Aha, gerek. Aha. Başlıyoruz abi. Abi. Çarptı bir. Mete keşke ölmeseydin değil mi? Evet ya. Mete öldüğün zaman Ama beni izle. Çok buldum sen ki, her kim ya ağır çekim alır çekim ilerleyecektik belki bu tur daha pahalı olmuş var Tamam. Ya da karakterlerle dalga geçme. Evet. evet. Kızım ya. Türtürtürtürt önündeyim yine. Bana aha geldi yine o şerefsizler ha kiminizler ya bana kiminiz neler Luna Park solda ha ama o sağ tarafta gösteriyor. ve sol tarafta giden de yolda var yani evet tabii ki de sol tarafa gitmekler keşke o bizim yolumuzu değiştirmeseydi o gelen şerefsizler Tut tut tut Ya abi sesleri kısalcam ya. Mehter sesleri kısalcam ya ses çok fazla. Tamam. Hadi gel Mete. Biz yanmıyoruz, yanmıyoruz. Mete birlikte gidelim. Neyse tamam. Sen gitmezsen ben de gitmemiz. Ben tiyatroya gidiyorum çünkü bir tane buldum. Aa kutu. biri bulundu. Daha pro oyuncular var senden, daha mı oyuncular varmış. Önüne durup oyun çıktı aniden. Allah'tan güdü işte korkak olsan da bazenler cesur olmaktan iyidir. Üstünden geçti buyu, uyu. Ezdi beni, ezdi, ezdi. Daha ne kadar bana gelecek. Yok istersen kutunun içinden girip beraber... <gülüyor> <gülüyor> senden kaçalım. <gülüyor> kutunun içinden, senden kaçalım. Değil mi? Mete beş tane var bende şu anda. Bende de dört. Altı olacak birazdan. Altı oldu. Ben beş insinciyi de aldım. Tiyatroya gidiyorum ben. Ben de tiyatroya geldim. Aha tiyatroda altıncıyı da buldum. Oh. Mete selam. Koy. Anne! Telefon kapandı! Arkadaşlar! Hı. Arkadaşlar! Telefon kapandı! Konuşamıyoruz! Lan! Arkadaşlar! Ha? Tam, tam da anne! İşte Mete ile konuşarak oynamak daha eğlenceli oluyor! ha buraya burada kutuya saklanmış yazık çok korkuyor arkadaşlar burada bir şey yok <gülüyor> arkadaşlar bulu bulu bulu bulu bulu bulu tamamen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 Anlının lezzetli sokanen değil yani bayılıklarla kullanmıyor. çok önemli değil ya. Anlının kullanmayanlar da bazı arahane. Yani alakalı hızlı olmuş. Ama o anlının anlıyor. Ama çizanını foketini Ama hatta genelde aynı foketini Sadece Anne. Artık şey bunu getirebilir misin? Aha anne artık şunu şey doldurabilir misin arkadaşlar ya neyse aa green uyanıyor green uyandı ufff çok fazla olmuyor sesini de baktırdım. böyle değişmiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya şik, şik, şik, şik, şik, şik, şik, şik, şik, şik, şik, Аллах. Аллах, батюшки, иди, иди, иди. Не, не, не, не. Помню, что э, а. Я Sen burada ama yine bir Ne de karar Ben Arkadaşlar başaramadı.